Evet arkadaşlar, Boğa Burcu Kadını Genel Özellikleri Çok güçlü bir fiziksel yapıya sahip oldukları için aşkta da aşırılıklara kaçabilirler. Gerçek sevgiyi ararken yanlış evliliklere sürüklenebilirler. Sessiz, sakin yapısına rağmen derin ve yoğun duygulara sahiptirler. Ses tonları mükemmeldirler. Sanata karşı eğilimlerini engelleyemezler. Güzelliğe ve uyumu olan tutkularını herkes anlayamaz. Her şeyden şikayet eden kadınlardan olmadıkları için de Çoğu kez gereğinden fazla sorumluluk alırlar. Annelik ve eş olmak onlara çok yakışır. Hiç bu kadar eviyle bütünleşen bir kişi göremezsiniz. Sakin ve dişi yapılarıyla çocuklarını ve sevdiklerini çok güzel taşır ve hiç de şikayet etmezler. Çocukları daha küçük yaşta disiplinli ve derli toplu olmayı öğrenirler ve ömür boyu annelerine minnettar kalırlar. Mutfak malzemelerine karşı zaafları çok fazladır. Günün uzun bir zamanını mutfakta geçirirler. Boğa Kadını'nın Belirgin Özellikleri Güzellik Boğa Burcu Kadını'nın en sıradan halidir. Boğa Burcu Kadını'nın herkes tarafından fark edilen güzelliği hem fiziksel özelliklerinden hem de sevgi dolu cap canlı hareketlerinden, konuşmalarından kaynaklanır. Neşeli canlı tavırları özgürlüğü yüksek halleriyle Boğa Burcu Kadını güzelliği ile karşısındaki kişiyi etkiler. Yumuşak, tane tane, naif bir konuşma tarzıyla istediği şeyleri tamamen herkese kolaylıkla yaptırabilir. Özellikle karşı cinsi çok kolay ikna eder. Zira mantıklı düşünen sorunlara akılcı yaklaşan boğa kadını ne istediğini her zaman bilir ve ona göre davranır. Kültüler birikime önem verir. Boğa burcu kadını okuyan, araştıran ve entelektüel birikime sahip olan bir kadındır. Konuşmaları ve tavırlarıyla ortamlarda ilgi çekmelerinin bir sebebi de elbette ki sahip oldukları kültürel altyapıdır. Bu bakımdan bir boğa burcu kadınını etkilemenin yolu da bilgi ve kültür donanımından geçer. Zira toplum içinde kendisini en iyi şekilde anlatabilen, ince zeka gerektiren esprilerle karşısındakine yerinde mesajlar veren boğa burcu kadını etkilemek zordur. Kırılgan ve naif bir yapıya sahiptir. Kendinden emin ve dik duruşuyla tanınan Boğa burcu kadını, özellikle karşı cinsli olan ilişkilerinde kırılgan bir duygu durumu içindedir. Asla sert tavırlardan, sözlerden hoşlanmaz, etkilenmez. Bu bakımdan çok kolay kırıldığı için Boğa burcu kadınının biraz kaprisli olduğunu da söylemek mümkündür. Sadakat çok önemlidir. Boğa burcu kadını gelenekselcidir ve yenilikten, maceradan hoşlanmayan bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan sadakat onlar için çok önemlidir. Boğa burcu kadınları sevgilerine ve eşlerine, işlerine alışkanlıklarına bağlı ve sadık olduklarını söylemek mümkün. Zira kendilerinin bir yaşam rutini vardır ve onlar için bu rutinin dışına çıkmak, ekstra tutum ve davranışlar sergilemek mümkün değildir. Hayatındaki herkese sıkı sıkıya bağlı olan Boğa burcu kadını sevdikleri için her şeyin en iyisini yapmaya çalışır. Ancak kendileri böyle olduğu için de karşılarındaki eş, dost, arkadaş herkesin böyle olmasını ister ve beklerler. İşte bu sebeple kimi zaman sebepsiz karşılıklar aslında önemsiz olsa da gereğinden fazla uzayan tartışmalar yaşanabilir. Çünkü onlar rütinin dışındaki pek çok davranış ve tutumu onlara ihanet olarak algılamaya meyillidirler. Dıştan soğuk görünürken içi sevgi doludur. Boğa burcu kadını kendinden emin, gururlu, mağrur bir yapıda olduğu için her daim omuzları dimdik yürür, oturur ve üstperdeden konuşur. Bu nedenle de bazıları daha tanımadan onun soğuk, itici olduğunu düşünür. Ancak Boğa burcu kadını tanıdıkça kendisini açan, aşan, açan sıcak ve sevgi doludur. Biraz yakınlaştıktan sonra karşısındaki kişi için elinden gelen her şeyi yapmaya her an yardım etmeye hazırdır. Boğa burcu kadını insan, hayvan, çiçek, böcek tüm canlılara karşı merhametlidir. Arkadaşlar önemlidir. Boğa burcu kadını ilk başta biraz soğuk ve kibirli bir görüntü sergilediği için onunla arkadaş olmak çok da kolay olmayabilir. Ancak bir kez arkadaş olduktan sonra da Boğa burcu kadınından kopmak mümkün değildir. Zira arkadaşlık, yardımlaşma, maddi manevi her şeyi paylaşma Boğa burcu kadını için çok önemlidir. Arkadaşlarına karşı daima dürüst Samimi ve yardıma hazır olan Boğa burcu kadını her fırsatta arkadaşlarıyla görüşmek ister. Onlarla herhangi bir aktivite yapmaktan keyif alır. Arkadaşlarını sorgulamaktan, yargılamaktan kaçınan ve onları olduğu gibi kabul edip seven Boğa burcu kendinden yargılandığını, yanlış eleştirildiğini hissettiğinde hemen kendini o kişiden uzaklaştırır. Bu bakımdan Boğa burcu kadınıyla arkadaş olduysanız açık, net, dürüst, randevularınıza sadık ve özellikle de onu Olduğu gibi kabul eden bir yaklaşıp izlemenizi öneririz. İşte böyle olduğunda sahip olabileceğiniz en iyi arkadaşlar Boğa burcu kadınlarıdır. Para'ya önem verirler. Boğa burcu kadını gücü, ihtişamı, herkesten bir adım yüksekte olmayı sever. Bu bakımdan para onun için çok önemlidir. Parasız kalmak, istediği herhangi bir şeye sahip olamamak Boğa burcu kadınını kuvvetli kızlandırır. Evet, kızdırabilir. Sahip olduğundan daha fazla para için çok hırslı bir şekilde gece gündüz çalışabilen bilen Boğa burcu kadını başkalarının parasına değil kendi kazanacağı paraya karşı hırslıdır. Bu bakımdan Boğa burcu kadını parayı sever derken para kazanmayı ve paranın getirdiği gücü ister ve sever. Yeniliklerden, riskten hoşlanmayan Boğa burcu kadınının kendi rutini içinde kalarak daha fazlasını kazanabilme hırsı kimi zaman eşini, arkadaşlarını, ailesini yıpratıcı olabilir. Ancak dürüstlüğü ve iletişim halinde bulunduğu herkese karşı sadakatiyle tanıdan Boğa burcu kadını istediği paraya sadece çalışarak ve yasal yollardan giderek sahip olma eğiliminde olmaktadır. Boğa burcu kadını ve aşk hayatı. Boğa burcu kadını disiplinli, geleneksel yeniliklere kapalı ve kendinin olana karşı tutkulu bir kişidir. Bu bakımdan sadakati yaşamının en önemli hususlarından birisi yapan bu kadın için. Aşk sadakattan ve bağlılıktan ibarettir. Eşinden, sevgilisinden kendi rütünü dışında bir davranış, tutum gören burcu kadını bunu kolaylıkla sadakatsizlik olarak algılayabilir. Bu durumda doğal olarak kıskançlığa yol açar. Birlikteliğinde saygıya, sevgiye, doğru iletişime önem veren burcu kadını için duygulardan daha çok mantık önemlidir. Bu sebeple bu sorunlara çözüm bulmak çok daha kolay olur. Yeter ki arada sadakat ve dürüstlük olsun. Boğa burcu kadınının en Olumlu özellikleri. Boğa burcu kadını çok dürüst, ilişki kurduğu herkese çok bağlı ve sadıktır. Bu akımdan Boğa burcu kadınından sizi çok fazla şaşırtacak davranışlar beklemeyiniz. Sabırlı ve tutarlı olduğu için fevri ve anlamsız yaklaşımlardan çok uzaktır. Bununla birlikte ne istediğini her zaman bilen ve amaçları doğrultusunda hızlı, kararlı bir tutum sergileyen Boğa burcu kadını istediğini her zaman alır. Boğa burcu kadınının en olumsuz özellikleri. Boğa burcu kadınının gelenekselci ve tutarlı olduğundan bahsettik. Ancak bu tutarlılık kimi zaman aşırı boyutlara ulaşabilir. İşte bu durumda da saplantılarının ortaya çıkması içten bile değildir. Kendi doğrularında aşırı ısrarcı davranan Boğa burcu kadınının düşüncelerini değiştirebilmek çok zordur. Hatta bazen mantığını tamamen devri dışı bırakır ve bir konuya saplanıp kalabilir. İşte böyle durumlarda karşıdaki haklı olsa bile pes etmek zorunda olabilir. Ayrıca kendisi çok sadık olduğu ve her davranışına ekstra özen gösterdiği için karşısındaki kişiden de bunu bekler. Bu bağlamda normal sayılabilecek bazı tavır ve davranışlar Boğa burcu kadın için kıskançlık krizine sebep olabilir. Bunun erkeklerde maçlanır. Boğa burcu kadını her zaman kendi doğrularının peşinden giden ve kolay kolay fikri değiştirilmeyen bir kadın olduğu için onun fikirlerini onaylayan erkeklerden hoşlanır. Bu men çok dik kafalı, inatçı, dominant olmayan erkeklerin Boğa burcu kadını karşısında şansı daha fazladır. Duygusal bir yapıda olan Boğa burcu kadınları macho tavırlardan, asi, sert, kaba davranışlardan hiç hoşlanmaz ve anında o ortamı bırakır. Ancak romantik konuşmalar, kendisine değer verildiğini hissedecek hareketler, sevgi dolu ve özellikle de merhametli davranışlar Boğa burcu kadınının kalbini çalmaya yeterli olacaktır.